Selam yengeç arkadaşlarım, ben Şengül. Nasılsınız sevgili yengeçler? Şengül'ün sihir falları kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler için Aralık ayı genel yorumu yapacağım tabii ki her zamanki bu soruları bunu yapacağız. Açılıma başlamadan öncesinde küçük bir tanıtım. Malumunuz benim iki kanalım var. Aşk hayatınızın inceliklerini öğrenebilmeniz için sevgili arkadaşlarım, benim narin yengeçlerim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Hemen bunun ardından oranında Aralık ayını ve yıllıklarını yükleyeceğim sevgili arkadaşlarım burayı da bir gözden geçirin. Aboneliğe bekliyorum. Benim oldum her yeri sizlere bekliyorum. Benim güzel yengeçlerim ve daha fincana elime almadan öncesinde aman Allah'ım tertemiz bir kalp çıkmış şuracıkta. Bu ne demek oluyor ki sevgili arkadaşlarım? Sizin Aralık ayı içerisinde daha çok aşk hayatınızda bir el ele tutulma durumları var. Çok güzel. Süper. Artık silebilirim elime değmemesi için aşk hayatında el ele tutulma durumları var sevgili benim narin yengeçlerim hadi bakalım şöyle bir bakalım ilginç şekiller var ama sıkıntıları atıyorsunuz bakın ne kadar güzel dipten bir şeyler kopmuş kopmuş benim narin yengeçlerimle hmm, evet iletişiminiz çok fazla olacak sizin sevgili yengeçler benim gözüme ne çarparsa ben önce oradan giriş yapıyorum valla gözüme ne takılırsa tamam oradan giriyorum önce iletişimden girdik hadi bakalım ...sürpriz iletişimleriniz olacak sizin... ...hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz kişiler sizi arayabilir... ...sizde bir anda kafa tank yapar... <gülüyor> ...tabiri caizse... ...birisi aklınıza gelir... ...eski bir dost, bir arkadaş, ya bir tanıdık... ...böyle bir şey çıkmış sizde... ...çok iletişim var... ...iletişimlerde güzel sürprizler de var... ...güzel, çok güzel... ...sevgili narin yengeçlerim benim... ...adında M harfi olan yengeçler... ...ters düşünmeyin... ...zaten önünüz açılmış çok az bir ramak kalmış sevgili arkadaşlarım zannediyorsunuz ki sıkıntınız ama aşk hayatı ama iş hayatı her neyse zannediyorsunuz ki, ya biz daha ileriye gidemeyiz biz daha düzeleme düzelmişsin zaten yavaş yavaş artık düzelmişsin bak üstünde bir karanlık yok yolun açılmış hemen derhal şu an itibariyle adında m harfi olan sevgili narin yengeç arkadaşlarım güzel insanlar <gülüyor> evcil yengeçler pozitif düşünüyorsun Hemen M harfini düzeltiyorsun. Yolun açık. Sıkma, sıkma canını. Yolunuz açık güzel kardeşlerim. Adında A harfi olan, H harfi olan sevgili narin yengeçlerim. Sizler de aynı şekliyle ters düşünüyorsunuz. Ters düşünüyor derken yanlış anlaşılmasın. Karamsar, olumsuz düşünüyoruz. Ümidimiz kırılmış, değil mi? Ümidimiz kırıldığında ne oluyor? Böyle harflerimiz tepe taklak oluyor. Söyleyeyim. Önünüz açık güzel kardeşlerim. Her neyse sıkıntınız her neyse sizi üzen özellikle de i harfi çıktığı için sevgili arkadaşlarım adında N harfi olan H harfi olan M harfi olan bu arkadaşlarım. Evet önünüz açık kariyerde ilerleyeceksiniz yalnız adında Y harfi olan sevgili yengeçlerim biraz zamanınız var canlar siz araya baya bir sıkışmışsınız birazcık bir zamanınız var ama merak etmeyin sizde fazla kalmamış hemen yukarıya ne kalmış ki şuradasınız yukarıya pek bir şey kalmamış biraz sabırlı olun adında y harfi olanlar tamam 3 ay sonrasında sizde sıkıntınız her neyse aşacaksınız sevgili benim narin yengeçlerim y harfindekilere söylüyorum bunu ortak nokta anlaşmalarınız çok çıkmış canlar kafa kafaya vermişsiniz bakın burada ve bu anlaşmalar sizin bakın ağaç halini almış ne kadar güzel ilişkilerde söylemiştim değil mi Kalp çıkmış. Biz buradan tutunuyoruz değil mi canlar? Fincanı buradan tutuyoruz. Tertemiz kalbiniz az önce sildim o kalbi. Çok birlik beraberlik bir tutuculuk durumu çıkmış. Aralık yorumudur bu sevgili arkadaşlarım. Aralık ayında böyle bir iletişim, beklemedik sürprizler. Benim narin yengeçlerim bekliyor. Çok güzel sevgili arkadaşlarım. İş hayatınıza gelince iş hayatınız güzel sizin mahrum kalmamak için, elinizde iyi ya da kötü, az ya da çok ne işiniz varsa mücadele içindesiniz. Narin yengeçleri kaybetmemek için aşağıya inmesin. Bir basamak aşağıya düşmeyeyim. tam tersi bir adım yukarıya çıkayım düşüncesiyle böyle sizler bir mücadele içindesiniz. Güzel, aile desteği de var sizde. Evren tarafından da korunuyor. Benim güzel kalpli yengeçlerim evcil onlar. Onlar evcil. Çok güzel. İş hayatınız da güzel çıkmış. Aşk hayatınıza gelince, şimdi eğil oturacağız. Doğru konuşacağız. Ben her zaman söylüyorum dört dörtlük yaşantımız yok. Üç kişiden ikisi süper, biri yıkımda. Yapacak bir şey yok. Bırakın işimi ben tam yapayım sevgili arkadaşlarım. Ama merak etmeyin çok sürprizler var. Çok iletişimleriniz var. Sevgili evli yengeçler. Evli yengeçler yine aynı çıkmış. Üç kişiden, üç evli yengeçten ikisi mükemmel bir şeyleri kabullenmişler. Geçmişe örtüyü çekmişler. Bir tanesi biraz sıkıntılı çıkmış. Artık şey yapmayacağım yani. Hani de vermiyorum sevgili arkadaşlar. Ya siz ya da karşı partneriniz ikinizden biri bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz sıkıntılı olan evli yengeçler sizlere söylüyorum bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz sevgililer sıkıntınız her neyse böyle bir anda iletişime geçip fikirler üretip sıkıntıyı ortadan kaldıracaksınız sevgili narin yengeçlerimin platonikleri aralık ayı içerisinde biraz böyle bir acı çekme etki altında kalma durumlarınız var pek tık görülmüyor sizde Ekslerde ise sevgili narin yengeçlerimin eksleri de %50, %50 çıkmış. Sizin %50 karşı partnerleriniz sizden onay istiyor. Siz ise sevgili arkadaşlarım %50'niz karşı taraftan onay istiyor, zafer yapmak istiyorlar. Böyle bir şey çıkmış ama iletişiminiz var. İletişim kuracaksınız söyleyeyim canlar. Bekarlar ise Aralık ayı içerisinde pek istediğim gibi kısmet yoluma çıkmadı diyecekler. Çıkacak kısmetler var. Talipler var. Adaylar var. Pek gözünüz tutmayacak. Sevgili narin, yengeçlerimin bekarları sizlere söylüyorum canlar. Aylık bütçenize gelince aylık bütçelerinizde sürprizler var. Güzel küçük çaplı da olsa gelişler, gidişler var. Yardımlar var. Beklentilerinize gelince aralık ayı içerisinde Şengül bizim beklentilerimiz gerçekleşecek mi derseniz yüzde yetmişiniz gerçekleştirmek için çok fırsatlar yakalayacak 30'unuz ise fırsat yakalamak için bir şeyler yapmaya çalışacak böyle bir şey çıkmış ama fırsatlar yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım haberler ise haberlerde küçük çaplı böyle biraz aralık ayı içerisinde alacağınız haberlerde hafif çaplı kuşlarınız biraz karanlık çıkmış Miras olabilir mahkemeniz vardır sevgili arkadaşlarım ne bileyim kredi başvurusu yapmışsınızdır alacak verecek vesaire gibi biraz böyle sıkıntılı haberler alabilir benim sevgili narin yengeçlerim onun dışında güzel sağlık da süper çıkmış sizlerde canlı olacaksınız bakın beden canlılığı ruh canlılığı var sizde aylık bütçenizde süper her şey iyi görülüyor şu an için sizlerde bakayım Tabak ne gösterecek artı daha sonrasında da şöyle zaten aralık ayı son ay çok fazla dikkate almamak lazım yine de bakın benim narin yengeçlerime küçük çaplı da olsa bir yerden top top bir şeyler geliyor şans geliyor sevgili arkadaşlarım evren öyle hep de boş değil şöyle yapalım da peçete çekiyor sıvıyı en iyi peçete bence sevgili narin yengeçlerim Bakın top top da olsa size bir şeyler geliyor. Üste zaten balıklar var. Sevgili narin yengeçler. Şu görmüş olduğunuz küçük kısım ya benim buramdır. Bakın iç dünyam, kalbim, ruhum, içimden geçenler ya da hane içimdir. Yani sizsiniz bu ben değilim. Örnek veriyorum. Bakın ferahlık geliyor görüyor musunuz? Kuşlar resmen kuş dolu. İnsan yok ama temiz kuşlar. Sevgili arkadaşlar en azından içimize hanemize ferahlık gelecek Sıkıntılar attık mı attık dışarıdan da çok büyük olmasa da sevgili arkadaşlarım balıklar balık üstüne çıkmış resmen burada hafif çaplı şurada bir sıkıntınız görülüyor hafif çaplı bakın şu kısımda bir karanlık durumu var o da dört dörtlük yaşantımızın olmadığını bir taraftan balıklar gelirken küçük çaplı da mutlaka zaten burada da çıkmış sıkıntılı küçük çaplı haberler alma durumlarımız var o kadar olur olur o kadar olur dört dörtlük yaşantı yok ama çok haberler alacaksınız düşmanlarınızla bakın bir de böyle bir şey çıkmış burada sevgili arkadaşlarım bazılarınız tabi hepinize söylemiyorum ben şu anda Ayşe'ye Fatma'ya Ahmet'e Mehmet'e bakmıyorum yengeç burcuna bakıyorum yengeç burcuna baktığım için burç mu burç tamam yengeç burcuna bak bakıyorum şu an sevgili arkadaşlar %25 %30 civarı Sevgili narin yengeçlerim, düşmanlarınız her kim ise onlarla uzlaşmaya çalışacaksınız. Hı hı, uzlaşacaksınız onlarla. Azınlık çıkmış ama. Bütün yengeçler değil de uzlaşacaksınız. Elinize geçen fırsatları, gelen haberleri değerlendirmeye çalışacaksınız. Yardımları değerlendirmeye çalışacaksınız. Ve burada en orta kısımda sevgili arkadaşlarım, kalp, kuş, balık. Üçü yapışık küçük bir şekilde çıkmış. Sevgili arkadaşlar adında ne harfi olan? Sevgili Narin arkadaşım yengeç mi evet. Narin yengeçim biraz siz daha bir ön planda görülüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar hani sırayla aynı anda hepimize her şey aynı anda gelmez sırayla. Ne harfi sizde bayağı bir geçmişten yaralar almışsınız. Sevgili arkadaşlarım de bir atınız çıkmış. Siz biraz daha böyle ön planda murada ereceksiniz. Adınızda T harfi olan sevgili arkadaşlarım. Sizler de murada ereceksiniz. Bu ne demektir? Resmen aman Allah'ım kısmet bolluğu bir ferah gelecek. Hane içi ferah gelecek. Şuraya bir mutluluk gelecek sevgili arkadaşlar. Dış dünyadan gelecek olan o küçük çaplı sıkıntıları çok fazla Lütfen dikkate almayalım özellikle de o dışarıdan gelecek olan küçük çaplı sıkıntılar sizin daha çok aşk hayatınızı etkilemeye çalışacak. Çünkü burada kafa kafaya vermiş çiftler çıkmış karanlığın içerisinde. Nedir? Kişi ilişkinizi kıskanır, mutlu karı kocasınızdır, mutlu vaziyetinizden rahatsızlık duyar, iş hayatınız iyidir sevgili arkadaşlarım. Evde ev hayatınız iyidir. Onunla alakalı araya çomak sokmaya çalışanlar, laf sokmaya çalışanlar bunları böyle düşünelim sevgili arkadaşlarım. Çok fazla içimizi karartmıyoruz. Gerçekten değişim bir ferahlık gelecek. Hem iç dünyamıza huzur bulacaksınız hem de hane içine. Önemli olan da bu değil mi sevgili arkadaşlarım? Benim narin yengeçlerim evren korumasındasınız ya. Temiz kalpli insanlar her zaman korunur işte buyurun. Doyum gelecek doyum daha ne olsun şu kartın güzelliğine bakar mısınız benim narin yengeçlerim buyurun bunu ben bilhassa yapmıyorum kesinlikle neden yapayım ki destem ne burası odur karıştırıyorum koyuyorum buyurun size geleni görün sevgili arkadaşlar merak etmeyin sizler de elbette hakkınız neyse alacaksınız bakın destekleniyorsunuz sevgili arkadaşlar aile desteği var evren desteği var Ah benim narin yengeçlerim sıkıntısız hayat yok ama bir şekilde bir yerlerden mutlaka bir şeyler ya bizi üzer ama bir taraftan da balıklar da gelir kalpler de gelir şans gelir şanslı yere doğru gideceğiz merak etmeyin ardından kutlama yapacaksınız geçmişin olumsuzluğu üzüntüleri sıkıntıları iş hayatınızda geride kalacak. Çünkü destek görüyorsunuz bazı arkadaşlarım da cesaret toplayıp maceraya atılacak ya kredi çekeceksiniz ya da yeni bir işe atalım, ya da yol değiştirme A olmadıysa B'ye gidiyorum ben işleri buyurun geliyor şans diyor şans bunlar geride kalacak diyor şansa gideceksin kutlayacaksın sevgili Nari Yengeçlerim iş hayatınızda evet aşk hayatınız buyurun daha ne olsun canlılık var sevgili arkadaşlar aşk hayatınızda ani bir karar de aynı yüzde elli yüzde elli çıkmış karşı partnerleriniz ona istiyor yüzde elli yüz insanın 50'si sizden ona istiyor aynı şekliyle sizin de elliniz karşı taraftan ona istiyor çünkü tekrar sahiplenmek istiyor sizi siz de aynı şekliyle canlılık istiyor yengeç benimdir başkasının olamaz diyor aynı şekliyle benim yengeç kardeşim de aynı düşünüyor sen benimsin başkasının olamazsın ben seninle ayakta duruyorum diyor aşk hayatınızda böyle bir şey çıkmış bir sahiplenme duygusu çıkmış sevgili arkadaşlar çok güzel harika çok güzel ne yapıyoruz sağlığımız için sıkıntımız neyse başımız mı ağrıyor migren mi var belimiz mi ağrıyor bandajlardan sıyrılmalıyız dünya kadar mutlu olmak için benim narin yengeçlerim ondan sonra ne yapıyoruz kendimize güveniyoruz başarı yapıyoruz sağlıkta başarı yapacağız kendimize güveneceğiz sevgili arkadaşlarım bedenimize güveneceğiz sağlıklıyım ben diyeceğiz tamam bunu da nasıl yapacağız tabi şengüllü olacak şey değil bu rahatsızlığımız her neyse tamam canlı çıktınız enerjiniz güzel çıktı aralık ayı içerisinde ama gelin görün ki dört dörtlük sağlık olmadığı için mutlaka bir yerden bir rahatsızlığımız çıkıyor doktorlarımıza başvuracağız sevgili arkadaşlar doktorlarımıza başvuracağız mikroplar vücudumuza rahatsızlık veren parazitler her neyse onlardan bir çırpıda kurtuluyoruz değişmeliyiz artık değişiyoruz kendimize güven gelecek ruhumuza bedenimize güveneceğiz kendimize güveneceğiz bitti kendimizi kendimiz kurtaracağız en iyi doktor kendimiziz. Öyle derler bize sevgili arkadaşlarım değil mi? Doktor bize ilaç yazar, muayene eder. O ayrı. Ondan sonra gönderir biz evimize. Gerisi bizde. kendi doktorumuz kendimiz olacağız. En iyi kendimize kendimiz bakacağız. Değil mi? Gerçeği bu değil mi? Bitti. Ah benim narin yengeçlerim. Ardından diyor ki meleğim geriye ne kaldı? Hafifle gitsin diyor. Hafifle gitsin. At sıkıntıları, yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler, güzellikler gelecek. Yengeç diyor, şans geliyor, tutumluluk geliyor, sahiplenme duygusu, e değişim de geliyor, daha ne olsun, ah benim narin yengeçlerim. Efendim bu açılımımızı da tamamladık. Sevgili narin yengeçlerim, kapamadan öncesinde sizleri tekrar çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum buraya bekliyorum sizleri seviyorum dilimiz bu dilin kemiği yok demişler sürçeli isyan ettim Safola sevgili arkadaşlarım mutlaka dilimiz bazen bir öyle der bir böyle der olur o kadar kusurlarımız affınıza sığınıyorum bu açılımımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum sevgilerimiz saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın her şey gönlünüzce olsun kocaman öpüyorumlar iyi yengeçleri. iyi geceler hadi bay